Merhaba dostlarım ben Serdar ve hoş geldiniz. Sadece hoş geldiniz. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Acaba bu yayınlardan yine bir tekrar mı, bir kesit mi? Ve hayır, hayır değil. Şu an karşınızdayım. Ben buradayım. Bir video olarak, bir normal standart bir çekim olarak buradayım. Merhaba. Merhaba. Okey, çok uzatmayacağım lafı bu kadar boş kuruştuktan sonra. 7 yıl önce 3 Mayıs 2013'te ilk videomu YouTube'a attım. Bu kanaldaki ilk videomu YouTube'a attım. Ama yine de müthiş önemli bir tarih. Çünkü 7 yıldır bu kanal bir şekilde devam ediyor. 7 yıldır videolar bir şekilde devam ediyor. Farklı farklı oyunlar oynuyoruz. Farklı farklı gizemler çözüyoruz. Çok farklı şeyler yapıyoruz. Bilmiyorum ya. 7 yıl çok çok çok uzun bir süre. Yani şu an... 24 yaşındayım ve hayatımın üçte biri falan ediyor. Çok çok ilginç. Ee, hayatımın üçte birinde YouTube diye bir kavram vardı. Yani azından hayatımın üçte birinde Serdar 146 isimli bir kanal vardı aslında. Ya o da benim ama işte ya çok tuhaf abi. Çok çok çok tuhaf. Bütün bütün bu olaylar çok tuhaf. Yani bütün bunlardan önce. Bir hayatımın olması, bunlarla birlikte başka bir hayatımın olması ve çok tuhaf. Neyse, 7. yılımıza ulaştık. Ee, bugün 3 Mayıs ve kanalın 7. yılı. Ee, bundan sonra bir 7 yıl daha gideceğiz. Umarım ondan sonra bir 7 yıl daha gideriz. Ve 7.7 böyle devam ederiz. Artık açıl gidersek ne, ne, nereye kadar gidersek gidebilirsek tabi dünyanın sonu gelmezse bir şey yapmadan önce ya tüm bu olaylardan sonra da video yapmaya devam edeceğim bir şekilde bir yolunu bulacağım ve e, devam edeceğim. Ha bilmiyorum ne ne desem bilmiyorum yani ne ne ne söylenir ki böyle şeylerde böyle günlerde ha böyle yani bilmiyorum bundan sonra. Videoların bir kısmında yine facecam olacak çünkü kamerayı hallettim, ışığı hallettim gibi küçük bir işte denemeler daha yapacağım ışık konusunda ama e, Haftada en az 3 videoda e, kamera olacak, e, korku oyunlarında olacak, korku oyunlarına devam edeceğiz e, Higgs'de olacak, Higgs'i görebileceksiniz ve Cenk Oğuz'da olacak, onlar da görebileceksiniz Higgs ne zaman başlar bilmiyorum ama Cenk gelecek hafta pazar gününe itibaren e, dönecek ve yine sizlerle birlikte olacak. Higgs herhalde ondan sonraki hafta falan başlar. Tam ne zaman başlar onu ben de bilmiyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum ya çok, çok ilginç bir olay. E, demek istiyorum ki hepinizi seviyorum. Hepinize çok teşekkürler. Beni bu noktaya getirdiğiniz için, destekleriniz için. Yanımda olduğunuz için çok teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanızı dileğiyle. Bay bay.